Dünyada canlılığın ortaya çıkışı. Bu konu üzerinde durmak istiyorum. Elbette ki hani şeyden de başlatabilirdik, Big Bang'den de başlatabilirdik <gülüyor> ama <gülüyor> hani durup dururken yayını 4 saate çıkarmaya <gülüyor> gerek arkadaşlar. O yüzden e, bir e, canlılıktan başlamak istiyorum. Ve özellikle ve özellikle e, abiogenes hipotezinden bugün bir e, ne derler konuyu başlatmak. Daha sonrasında canlılığın Ortaya çıkışıyla alakalı olan diğer hipotezlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle bir yandan da e, slide'ımı hazırlayayım. Evet, yan tarafa açık kalabilir zaten görüntü oldukça net. Pedram, canlılığın ortaya çıkış hipotezlerinden bir tanesi abiogenes. Abiogenes kısaca bizlere ne diyor? Canlılığın cansız maddelerden oluştuğunu... Ortaya çıktığını çeşitli konformasyonlarla çeşitli işte moleküllerin bir araya gelerek cansız moleküllerin tırnak içerisinde çeşitli, aynen öyle aynen öyle çeşitli kuvvetlerle bir araya gelerek canlı maddelerin oluştuğuna yönelik bir teori bir Hı -hı. hipotez çok daha özür dilerim bir hipotez senin bu hipotez hakkındaki görüşlerin nelerdir bizlere sunmak istediğin bilgiler nelerdir dilersen e, slide'daki görüntüden yola çıkabilirsin yoksa ilkin çorba. İlkin çorba evet, kimyasal evet, çorba. kimyasal çorba. Zaten bence abiyogenezin zaten kabul edilen şu an bilim dünyasındaki görüşte en yakın o hidrotermal bacalardaki ilkin çorbanın. Kimyasal bir zorunlulukla e, kimyanın Hı -hı. biyolojiye geçişi, yani kimyanın Hı -hı. biyolojiye, biyokimya gibi Hı -hı. bir ara basamakla geçişi. Ben de bu görüşe zaten daha çok katılıyorum. Zaten bir sürü aslında dediğin ya, hipotez, muhtemelen teori gibi desteklenmiş bir sürü e, çalışma var bu konuda. En bilineni evet. işte miller Urey deneyi. Deneyi, e, ondan da bahsedeceğiz evet. Kesinlikle, evet. Hatta onun yanında bir 15-20 tane daha var şu an adlarını Vay, ezbere bilmiyorum. Evet. Radyoaktif sahil hipotezidir, işte monomer e, deneyleridir falan filan bir sürü... Daha bunu destekleyen görüşler mevcut. Zaten hmm. halk arasında şey diyorlar ya işte abi çürütüldü, Miller urey deneyi çürütüldü. çürütüldü. öyle bir şey yok. Çürütüldü evet. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Kapatabiliriz. <gülüyor> Akın, bu kadar yani. e, Teşekkür ederiz. Biz Miller urey deneyi <gülüyor> gelmiştik. E, şöyle, burada sana bir ekleme yapmak isterim. Miller urey deneyinde daha doğrusu ilk başta urey deneyi diye geçiyor hatta bazı kaynaklara göre. Urey deneyi kendi başına yaptığında bazı e, kişiler, bazı taraflar diyorlar ki burada ilkin dünya şartlarında olmaması gereken maddelere de yer veriyorsun. Şimdi çok özür dileyerekler o maddeleri hatırlayamıyorum kusura bakmayın ama böyle bir diyalog söz konusu. Bu sefer de e, Miller diyor ki hani tamam dediğiniz olsun onları çıkartayım vesaire vesaire diyor. Miller'u da şurada direkt sizlere göstereyim arkadaşlar nasıl bir deney olduğundan bahsedeyim organik maddelerin nasıl oluşturabileceğini gösteriyor. İlkin dünya süreci, e, ilkin dünya şartlarında bu suların içerisinde bulunan elementlerin ve ilkin dünya şartlarındaki abiyotik koşulların, e, işte mevsim şartlarının, mevsim şartlarının, mevsim şartları diyorum ama siz anlayın, abiyotik koşullar, çevre şartları, aynı atmosferik koşulların çok daha doğru bir yaklaşım. Hı -hı. Bu atmosferik koşullar neler? İşte şimşek yıldırım düşmesi, Hı -hı. yoğuşmanın sağlanabilmesi adına işte farklı e, sıcaklık değerlerinde e, dönen atmosferik koşullar yine aynı şekilde neyse Miller ve Urey ilgili elementlerini bu e, ilkin dünya şartlarını taklit edebileceği sisteme yerleştiriyor. Bu sistemde şu e, sol tarafta görmüş olduğunuz deney düzeneği. Bu deney düzeneğinde şurada görmüş bakayım benim mausum göstermiyor orayı. Şu şekilde yapayım. Şurada görmüş olduğunuz suyun içerisine işte ilgili elementler ekleniyor. Daha sonrasında ise bu elementler ısıtılıyor bir ısıtıcı sayesinde. Buharlaşma meydana geliyor. Sonra bu buharlaşma bir elektrik düzeneğinin içerisinden geçiriliyor. Yani o su buharı bir elektrik düzeneğinin içerisinden geçiriliyor. Daha sonrasında yoğuşturuluyor tekrar su yapılıyor. Bu döngü tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor. Daha sonrasında o ampulün içerisindeki şurada görmüş olduğunuz yapılara bakıldığında... Burada inorganik bileşiklerin oluştuğunu görüyorlar. İşte burada amonyak var, ee, başka ne var burada, su var, CH4, CH4 neydi? Metan sanırım. Metan muhtemelen dediğin gibi. Hı. Bu tip bileşikler yani canlılığın yapı taşlarını oluşturduğunu düşündüğümüz bileşikler oluşuyor. Ve bu Miller deneyi bu sayede ilkin, abiogene hipotezinin, destekleyici en önemli hipotezlerden ama en önemli deneylerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir de e, burada bir de Pasteur'un bir deneyi var. Pasteur'un deneyinde ise şu şekilde bir yaklaşım sunuluyor. Abiyogenezi desteklemeye yönelik bir deney bu da tekrar etmek gerekirse. Pasteur'un deneyinde şurada görmüş olduğunuz gibi kuğu boyunlu e, tüpler kullanılıyor. Bu kuğu boyunlu tüplerin içerisinde bir et parçası var. Ve bu et parçasının içerisindeki sıvı kaynatılıyor. Şu ilk deneyden bahsediyorum. Kaynatılan sıvı içerisindeki, yani kaynatmanın amacı ne? İçerisinde bir mikroorganizma varsa, bir canlılık varsa daha doğrusu, canlılık ölsün. Ve bu kuğu boynunun etkisi test edilsin. Yani tek değişken şişenin ağzının bir engel görevi görüp göremeyeceği canlılık için. Eğer canlılık içeriden oluşmuyorsa, dışarıdan geliyorsa, buna dikkat edin. Daha sonrasında bu deneyin ikinci aşamasına geçiyoruz. İlk aşamasında bakteri üremedi o kuğu boynu sayesinde. İkinci aşamasında ise içerisinde işte et suyu var dediğim gibi veya et var neyse ısıtılıyor fakat kuğu boynu çıkartılıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi kuğu boynu çıkartıldığında bir süre sonra bir bekleme yapılıyor ve içerisinde bakterilerin ürediği gözlemleniyor. Yani bu ne demek? Yine aynı şekilde kuğu boynu orada bir bariyer görevi görememiş ve içerisine o besin dolu tüpün içerisine bakteriler yerleşmiş. Üçüncü deneyde ise şu şekilde bir yaklaşım uygulanıyor. Et ısıtılıyor. Kuğu boynuna kadar et suyu işte ne bileyim devrilip getirilip daha sonrasında tekrar yerine konduğunda da bakterilerin tekrar ortama geldiği gözlemleniyor. Burada nasıl bir durum söz konusu? O zaman bakteriler bu kuğu boynunun Şuradaki engele takılmış durumdalar arkadaşlar ve bunun e, abiogenez hipotezini desteklediğine dair e, deneylerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor kısaca. Şimdi ben çok konuştum. Ben Urey deneyini anlattım. Pedram da yine bir aynı şey şekilde. Şey tabii ki de sen deyin Pedram. Sen söyle cümleyi bitir ben kesmiştim. Pedram da aynı şekilde bir şey ekleyecektir diyecektim. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben şeyi ekleyecektim. E, spontan jenerasyon, spontan jen regenerasyonla abiogenes çok karışıyor. Mesela Francesco Redin'in çürüttüğü şey aslında spontan jenerasyondu. O da hat, e, zaman e, hatırlamıyorum tam tarih, 1800'lerdeydi sanırım. E, etlerin içerisinde etin kokuştuktan sonra kendi kendine sinek e, oluşturabileceğini söyleniyor. <gülüyor> spontan jenerasyon. Rejenerasyon, rejener jenerasyon. Evet. Bunu çürüten şey işte Francesco Reddy'nin aslında e, abiyotik şovçulardan bir anda canlıların hiçbir süreç yokken pat diye var olması. Bu değil. Abiogenes bu değil. Yani insanların Hı -hı. bazen kafası karışıyor. Abiogenes de spontan jenerasyon. O ikisi farklı. Abiogenes sonrasında da Atakan yazmış şimdi gördü. Milleroen deneyinin bulguları daha sonra öğrencileri tarafından ee, aminos diğer organik moleküllerden daha fazlası bulundu diyor. Bu konuda ben de bir şey duymuştum. Yani aslında sadece bununla kalmadı sürekli geliştirildi. Evet. Ve şu an sanırım en çok kabul edilen abiogenesden sonra canlılığın ilk hücre diyebileceğimiz yapıların hidrotermal bacaların ilk ilkin çorba içerisinde senin gösterdiğin evet. gibi oluşması. Çünkü hem basınç fazla hem e, sıcaklık değeri çok fazla hem konsantrasyon çok fazla, derişim çok yüksek. Bundan dolayı da resmen fabrika gibi yaşam bir etme içerisine Aynen giriyor. Aynen öyle ve o ne derler? Konveksiyon olayı mı derler? Sıcak su sürekli olarak yer değiştiriyor. <gülüyor> evet o, evet evet evet. Bu muazzam bir özellik çünkü Kesinlikle. farklı bileşiklerin sürekli olarak birbirleriyle temas etmesine, birbirleriyle etkileşim halinde kalmasına sebebiyet veriyor. Mesela bir de e, şunu söylemek istiyorum. Az önce Abiojeniz sorusunu sorarken ilk başlarda şöyle zorunlu diye bir tabir kullandım. Ben de aslında şunu söylemek istiyorum. Bu kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecek evet. miydi? Bak. Evet. Ben de soru, ha, soru nasıl, soru, şey. nasıl soru? Nasıl evet, soru? Çok güzel bir <gülüyor> soru bu. Aslı, Yaşam bak sorunun özeti, Yaşam zorunluluk mudur? Heh. Yani bir biyokimyasal sürecin herhangi bir gezegende atmosferik şartların veya vesaire parametrelerin dengeli olması sonucunda oluşacak bir zorunluluk mu? Bu çok güzel bir soru ki. Cevabını bilmiyorum. Elbette ki. Yani şu an için böyle bir şeyi düşünmek, hani böyle bir sorunun evet. cevabını vermek oldukça zor bizler adına. Zaten bir tane aforizma vardı. Adını unuttum kimindi? Bizi aydınlatan şey e, cevap değil sorudur. O bu yüzden Tabii dediğin ki. soru çok önemli. Evet. Aynen öyle. Burak hemen bir soru sormuş. Halihazırda arka planda termal bacalar e, resmi açıkken onu cevaplayalım. Termal evet. bacalar bize neyi anlatıyor? Aslında bunun cevabını evet. Pedram verdi. Kısaca Hı -hı. ben tekrardan bahsettim. Şimdi Okyanusların altında yer alan bu termal bacalar bizlere öncelikli olarak bir ısı alanı oluşturuyor. Isı alanı dediğim de şu. E, Hala hazırda okyanus altı olduğu için çok e, düşük sıcaklıklar söz konusu. Basın çok, yüksek. Basın çok yüksek. Vesaire vesaire bu tip olaylar söz konusu. Fakat biz biliyoruz ki tepkimelerin hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi adına ısı en önemli katalizörlerden bir tanesi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> ısının bu... E, şeyde Sıcaklık. rolü çok büyük. Sıcaklık ısı diyorum evet. ben. Yanlış terminoloji kullandım evet. özür dilerim. Sıcaklık bu konuda çok önemli bir role sahip. Çünkü olayları hızlandırıyor. Neden? Maddeler daha hızlı hareket ederse şeyden Hı. temel fizik, temel kimyadan düşünün evet. daha hızlı hareket ederlerse daha fazla birbirlerine girebilme birbirleriyle etkileşim halinde olabilme şansları artıyor. E böyle bir şansın artma ihtimali yükselirse o zaman canlılığın ortaya çıkabilme ihtimali Nasıl? de Yükselebilir olasılığı da yükselebilir. Aynen öyle e, Pedram de. Hocam.